Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bildiğimiz gibi bugün akşam yani yarın saat 3 itibariyle yaz saati uygulamasına geçilecek ve saatler değişecektir. Ee, bildiğiniz üzere FasterPost uygulaması ile birlikte Ingenico yazar kasa kullanan e, sistemlerimizde Saat eşleşmesi yapılmaktadır. Cihazımızdaki saat ile kasamızdaki saat ve tarih aynı olmak zorundadır. Eğer ki tarih ve saat farklı ise eşleşme yaşanmayacaktır. Farklı olan durumlarda biz programımıza giriş yaptığımız durumda eşleşme hatası alacağız. Eşleşme hatası aldığımız içinse sistemimizi kullanamayacağız. Böyle bu durumda yapılması gereken şey bilgisayar saatimizle yazar kasa saatimizi eşlemek olacaktır. Şimdi network kaplosu ile bağlı cihazlarımız otomatik parametre yüklemesi yaptığı için saati otomatik değişecektir. Peki değişmemesi durumunda nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Birinci yöntemimiz. Öncelikle network kaplosu kullanan müşterilerimizde yani cihazı internete bağlı müşterilerimiz bir sıkıntı yaşamayacaktır. Cihaz otomatik olarak saatini güncelleyecektir. Eğer bilgisayar tarafında sistemimiz saatini güncellemez ise veya bu senaryoyu eğer kasamızın saatini güncelleyemiyorsak sağ alt köşedeki saat simgesine tıklıyorum. Tarih ve saat ayarları diyorum. Ve buradan... Saat ayarlarını değiştirebiliyorum. Normal şartlarda olması gereken sistemlerimizde artı iki saat dilimini burada herhangi bir tanesini seçebiliyoruz. Bizim genelde tercih ettiğimiz Atina Bükreş saat dilimi ve bunun yanında gün ışığından faydalanma otomatik olarak ayarladığımızda bilgisayarımızın da saati otomatik olarak değişecektir. Normalde olması gereken artı 2 saat dilimi ve gün ışığından yaralanması seçili olacaktır. Eğer benim cihazım saatini yaz saatini geçtiyse bilgisayarımı da bu şekilde kontrol ediyorum. Böyle bir durumda saatler eş olacağından dolayı ben yazar kasa programımı çalıştırdığım zaman Gördüğünüz şu anda cihazımızda kum saatimiz dönüyor. Bağlantı geldiğini bize bildiriyor. Ve şu anda bağlantının sağlandığını gösteriyor. Sistemimiz çalışacaktır. Diyelim ki kasamızın saati güncellenmedi. Pratik yöntem olarak tarih saat ayarlarından bunu değiştireceğiz. Veya bunu sağ tarafta bulamayan müşterilerimiz, Windows tuşuna basarak denetim yazmaya başlıyoruz. Çıkan denetim masası üzerine tıklıyoruz. Gelen liste alfabetik olarak gelecektir. Burada T harfinde tarih ve saat buluyoruz. İlgili bölümden de yine bu ayarları yapabileceğiz. Yine saat dilimini değiştir. Ilgili saatimi alabilirim. Eğer kasayı değiştiremeyen müşterilerimiz artı üçte bırakacaklar, kasasında saati değişen müşteriler bunu artı iki saat dilimine Atina Bükreş'e alıp yaz saati uygulamasını açık bırakacaklardır. Veya manuel olarak tarih saat değiştir bölümünden tarih ve saati değiştireceklerdir. Buradaki tüm önemli konu cihazımdaki saat ile yani bilgisayar kasamdaki saat ile kasanın eş olmasıdır. Network'a bağlı olmayan cihazlarda ise kasa eşlemesi yapmak için cihazımın arka tarafında bulunan önce elektrik kaplosunu söküyorum. Burada ortada duran network bölümüne network kaplomu takıyorum. Cihazıma elektriği veriyorum. Bunu herhangi bir routerinizin veya internetinizin yanında yapabilirsiniz. Ve cihazımın açılmasını sağlıyorum. Cihazım açıldıktan sonra... Yeşil olarak internet bağlantısı olduğunu öncelikle kontrol ediyorum. Ve hepimizin bildiği sağ panelde bulunan fonksiyon tuşuna basıyorum. Yazar kasa post ayarlarına giriyorum. 4 tane sıfır yazarak yeşil buton ile sisteme giriş yapıyorum. İlk parametre yükle olarak karşıma çıkacaktır. Bu noktada yeşil ile onaylıyorum. Z raporu alınacağının uyarısını alıyorum. Bunu da yeşil ile uyar, onaylayacağım. Biraz önce dikkat ettiğiniz gibi zaman ayarını kontrol etti. Z raporunu aldı. Ve cihazımız parametreleri yükleyerek otomatik saat ayarını kendi içine almış olacaktır. Bu durumda sistemimiz pazar gün kendi kendine saatini güncelleyecektir. Bildiğimiz üzere her yazar kasamızın eşleşebilmesi için kırmızı tuş ile ana ekrana dönmüş olmamız gerekmektedir. Daha sonra cihazımın elektrik kaposunu söküyorum. Network kaplomu alıyorum. Ve USB ile bağlayacağım cihazda USB işaretinin solda Tırnakların ise sağda olacak şekilde USB kaplamı geri takarak cihazıma enerji verip sistemimi kullanmaya devam edebiliyorum. Pazar gün sıkıntı yaşamamak için bu konuda e, hassasiyet gösterirsek saatimin eğer network bağlı değilse ve USB olarak bağlı ise bunun güncellemesini network'a bağlı olarak yapalım. Eğer yapamıyor isek Bilgisayar tarih saatimizi değiştirelim ve daha sonra bu parametre yükleme işlemleri için bizden destek alabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.